Birkaç tane daha örnek çözersek, pv eşittir nRT'yi, yani ideal gaz denklemini derinlemesine kavramış olacağız. O zaman elimizde 98 mililitre bilinmeyen bir gaz var. Soruda ağırlık demiş ama biz kütle diyelim. Kütlesi de 0,081 gram. Ağırlığı 0,081 gramdır denmez, bu kütlesidir. Ağırlığın metrik sistemdeki birimi Newton'dur. Standart basınç ve sıcaklıkta gazın molar kütlesini hesaplayalım. Yani bir molünün kütlesini bulalım. Molar kütle demek, mol başına kütle demek. Şimdi PV eşittir NRT formülünü de yerine koyalım. Standart basınç ve sıcaklığı biliyoruz. Standart sıcaklık 273 derece kelvin, standart basınç ise 1 atmosfer. Burada 98 mililitremiz var. Ve mol sayısını bulmak için bu denklemi çözebiliriz. Böyle yapabiliriz. Ama diğer bir yolla yapmak istersek, bunu iki video önce işlemiştik. İdeal bir gazın bir molü standart basınç ve sıcaklıkta 22,4 litre hacim kaplar. Ezberi genelde pek sevmem ama kimya sınavlarında hızınızı arttırmak istiyorsanız, bunu aklınızda tutsanız işinize yarayabilir. Yine de standart sıcaklık ve basıncın değerlerini biliyorsak, bunu pv eşittir nRT'den çıkarabiliriz. Ama 1 molün ne kadar yer kapladığını biliyorsak. 1 mol için 22,4 litre eşittir kaç mol olacak? Bu soru için x mol diyelim. 98 mililitre hacim için kaç mol gaz olduğunu bulacağız. 0,098 litre gaz eder. Orantı kurarız ve kaç mol var bulabiliriz. Bir mol gaz ne kadardı? 22,4 litre yer kaplıyorsa, bizim mol sayımız 0,098 litre yer kaplıyor. Her iki durumda da gaz ideal bir gaz. 22,4 x eşittir 0,098. Buradan x 0,098 bölü 22,4'e eşit oluyor. Birimi moldur. O halde 0,098 bölü 22,4 ne etti? 0,004.375 mol eder. Ve bu kadar gaz 0,081 grammış. Miktarı bulalım şimdi. 1 mol kaç gramdır? 0,081 gramımız var. Az önceki işlemlerde de 0,004.375 mol bulduk. Peki, 1 mol için kaç gramımız vardır? Hesap makinemizi çıkaralım. Hemen 0,081 bölü 0,004375 eşittir 18,51'miş. O halde 1 molü 18,5 gramdır. Biraz ilginç bir durum. Gizemle bu bilinmeyen maddemizin molar kütlesini bulduk. 98 mililitre hacim kaplıyor ve 0,081 gram. Maddemiz standart basınç ve sıcaklıkta. Molar kütlesi yani 1 molünün kütlesi 18,5 gram. Peki sizce bu molekül ne olabilir? 18,5 gram. Kesin değil ama en azından bana göre su en iyi aday gibi görünüyor. Su H2O'dur. Maviyle yazalım. Suyun rengiyle yazalım. Her bir hidrojenin kütlesi 1. Hatırlatayım, hidrojen standart haldeyken nötron içermez, sadece proton ve elektron içerir. Bu yüzden atom kütlesi yani molar kütlesi 1'dir. Oksijenin molar kütlesi 16 gramdır. 2 hidrojen var, öyleyse 2 artı 16 eşittir 18. Görünene göre bu gizemli bilinmeyen maddemiz suymuş.